Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde kısa süre önce güncellenen PUBG'yi tekrardan programımıza konuk edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir sezon güncellemesi aldı ve Sanhok haritasında bazı güzelleştirmeler yapıldı, bazı değişiklikler yapıldı. Bu haritada bizlerin neler beklediğini sizlerle paylaşacağız. Biz bu oyunu deneyimledik. Şimdi bu deneyimleme videomuzu size göstereceğiz. Oyun içerisinde... Gelen böyle hani oynanışa ait yenilikler yok. Fakat hani yeni bir mekan söz konusu, yeni bir mekan söz konusu olduğunda da hayatta kalma becerilerimiz tamamen değişiyor. Bu yeni ortama alışmak söz konusu, nasıl bir strateji izleyeceğimizi belirleme söz konusu. Malum eski haritada mesela klasik stratejiler vardı ve pek çok oyuncu bunları benimsemişti. Nedir? Haritanın uzak bir köşesine gidiyorduk. İşte arkadaşlarımız orada loot yapıyorduk ve çemberin içerisine doğru yavaş yavaş yol alıyorduk. Peki bu haritada bizleri nasıl bir strateji bekliyor? Bunu oyunu oynadıkça aslında öğrenmiş olacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri PUBG'nin yeni güncellemesiyle birlikte edindiğimiz ilk deneyimle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar PUBG'nin yeni güncellemesiyle birlikte Sanhok haritasında belli başlı değişiklikler olmuş. Gördüğünüz gibi yine bir koşma simülasyonu aslında. Eğer tek başınıza oynarsanız bu oyunu çok büyük bir zevk alamayacağınızı söyleyebilirim. Ama arkadaşlarınızla oynadığınızda her şey bir anda değişiyor. Beraber loot yapıyorsunuz. Sırtınızı kolluyorsunuz, beraber bir strateji geliştiriyorsunuz ve bu stratejiyle hayatta kalan son kişiler olmaya çalışıyorsunuz. Oyun canavarının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.